Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde 5 liramız vardı. Bunu çikolata veya meyve satın alma arasında nasıl paylaştıracağımız üzerinde durmuştuk. Bu paylaştırmayı yaparken oldukça akılcı bir yöntem kullanmış ve harcadığımız her bir lira için ne kadar fayda sağladığımıza bakmıştık. Harcadığımız ilk liranın bizim için sağladığı marjinal fayda çok yüksekti. İlk lirayı çikolata almak için kullandıktan sonra, ikinci kuruşumuzu da çikolata almak için kullandığımızda ilk çikolataya göre biraz daha az fayda sağladık Ancak yine de sağladığımız fayda, meyveden sağladığımız faydadan daha yüksekti Çikolata için 1 lira daha verdikten sonra meyve satın almaya başladık bu derste ise konuyu genelleştireceğiz. Bir şeyi sürekli olarak veya çok küçük miktarlarda alabildiğimizi düşüneceğiz. Fiyata karşılık aldığınız marjinal faydayı dikey eksende göstereceğim. Yani bu eksende. Bu fiyata karşılık marjinal fayda. Diyelim ki burası sıfırdan 100'e gitsin. Demek ki 50 burada olmalı. Burada sayıların çok önemli olmadığını bilelim. Buradaysa harcadığınız para yer alıyor, yani liralarınız. Burada paranızın karşılığında aldığınız fayda var, buradaysa paranız var. Burası 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 2 tane ürün düşünelim. Ürünlerden birisi buna benziyor olsun. Yine bu üründen daha çok almaya devam ettikçe sağladığınız marjinal fayda azalıyor. Meyve örneğimizi hatırlayalım. Ne kadar çok meyve yediysek meyve yemekten o kadar az tat almaya başladık. Hatta sıkıldık ve sonraki meyveyi artık daha az ister olduk. Bu meyve değil de başka herhangi bir şey de olabilirdi. Biraz düşünürseniz aslında bu kavramın pek çok şey için geçerli olduğunu fark edeceksiniz. Hatta çok susadığınız anı düşünün. İlk bardakla üçüncü bardak arasındaki farkı anlayacaksınız. Evet, bunu ürün A olarak adlandıralım. Bu bir ürün değil de aldığımız bir hizmet de olabilir. Şöyle yazalım, burası A'nın fiyatına karşılık elde ettiğimiz marjinal fayda. Buraya da başka bir ürün yazalım. Diğer ürünümüz de böyle görünüyor olsun. Bu da ürün, beynin fiyatı karşılığında elde ettiğim marjinal fayda. Evet, artık başlayabiliriz. Bu örnekte, ne kadar harcayarak paramız kaldığı üzerinde durmayacağım. Sadece harcamakta olduğumuz paraya odaklanacağız. Eğer bir kuruş param olsaydı, bunu nereye harcardım sorusuna cevap bulacağız. Bu ürünleri çok küçük parçalar halinde satın alabildiğimizi varsayıyorum. Hatta bir kuruşla, hatta bundan daha küçük miktardaki bir parayla dahi satın alabiliyorum. Eğer sadece bir tek kuruşum olsaydı bunu nereye harcardım sorusuna cevap verebilmek için bu bir kuruşun karşılığını en iyi nerede alabileceğime bakıyorum. Paramın karşılığını ürün ağda daha iyi alıyorum kesinlikle. Bu sebeple bu kuruşu ürün A'dan satın almak için harcıyorum ve param karşılığında bu kadar fayda alıyorum. Yani buradaki bütün alan kadar. Bunu renklendirelim. İlk paramı A'ya harcıyorum. Rahat görünen bir renk seçelim. Ne olsun? Mavi olsun. Harcadığım ilk bir birim para için paramın karşılığında daha yüksek fayda sağladığım yer ürün A. Paramı bunu satın almak için kullanıyorum ve toplam fayda buradaki eğrinin altında kalan alan kadar oluyor. Bütün alan bu. Harcanan para çarpı, harcanan paraya karşılık elde edilen marjinal fayda. Bu bize buradaki dikdörtgenin alanını veriyor. Şu gördüğünüz büyük dikdörtgenin alanını vermemesinin de sebebini açıklayalım. Sadece eğrinin altındaki alan. Ki zaten ödediğiniz fiyat karşılığında, her zaman 100 birim marjinal fayda sağlayamıyorsunuz Sağladığınız marjinal fayda her defasında azalıyor Bu sebeple gerçekleşen toplam marjinal faydanız, bunun altındaki alan kadar olacak Şimdi bir sonraki kuruşumuzu nereye harcayacağımızı düşünelim İlk kuruşumuzu ürün A'yı satın almak için kullandık. İkinci kuruşumuzu da ürün A'yı satın almak için kullanmak istiyoruz. Ancak burada sağladığımız fayda yine daha yüksek oluyor. Bu yüzden buraya gelene kadar paramızın karşılığını bu üründe daha iyi alıyoruz. Şimdi ilginç bir şey oluyor. İlk iki kuruşumuzu harcadık ve ikisiyle de ürün A'dan satın aldık. Diğer ürüne göre daha fazla fayda sağladık. İkinci satın aldığımız ürün, A'da elde ettiğimiz marjinal fayda, ilk satın aldığımız ürün A'ya göre daha düşüktü. Peki üçüncü kuruşumuzu hangi ürünü satın almak için kullanacağız? Tekrar ürün A'yı satın almak için de kullanabiliriz ancak ürün B'yi de satın alsak aynı marjinal faydayı elde edeceğiz. Değişen bir şey yok bu durumda. Bu sefer ürün B'yi satın alalım. Biz bir sonraki kuruşumuzu nerede kullanalım? Sonuçta Her iki üründe aynı marjinal faydayı elde ediyoruz. İstediğimizi seçebiliriz. Eğer bir üründen çok fazla kullanırsak, diğer ürünü satın alarak daha fazla marjinal fayda elde edebiliyoruz. Bu sebeple bu noktadan sonra yapmak isteyeceğimiz şey, harcayacağımız bir kuruşun bir kısmını dahi bu iki ürün arasında bölmek olacaktır. Eğer birisine çok para harcarsak bu eğri de aşağı doğru geliyoruz ve bundaysa daha fazla marjinal fayda sağlayabiliyoruz. Eğer burada da çok fazla para harcarsak sağdakinde daha fazla marjinal fayda elde edebiliriz. Burada oldukça ilginç bir kavram var. Yeterince paramızı harcadık ve artık her ikisinden de biraz alıyoruz. İlk 2 kuruşumuzu daha fazla marjinal fayda sağladığımız için ürün A'da kullanmıştık. Ancak 2 kuruştan sonra her iki üründe paramız karşılığında aldığımız marjinal fayda eşitlendiği için iki üründen de alabiliyoruz. Ürün B'nin meyve ve ürün A'nınsa çikolata olduğunu düşünelim. Ancak bunların her ikisini de çok küçük miktarlarda alabiliyoruz ve diyelim ki sadece birkaç gram satın alabildik. Artık kuralı genelleştirebiliriz. Diğer üründe paranız karşılığında daha fazla marjinal fayda sağlayabildiğiniz anda o ürünü tercih etmeye başlıyorsunuz. Ancak her iki üründe harcadığınızda birim para karşılığında elde ettiğiniz marjinal fayda eşitlendiğinde paranızı bu iki ürün arasında bölmeye başlıyorsunuz. Satın alınan o en son birim için verdiğiniz paraya karşılık sağladığınız marjinal fayda eşitlendiğinde ki bunu da örneklersek eğer alınan en son çikolatanın veya alınan en son meyvenin marjinal faydaları eşitlendiğinde paranızı İki ürün arasında ayırmaya başlıyorsunuz. Burada dikkat etmenizi istediğim bir husus var. Paranız karşılığında bu iki ürünün sağladığı marjinal faydanın her koşulda aynı olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Sadece para harcadıkça bir yerden sonra iki üründe ödediğiniz fiyat karşılığında elde ettiğiniz marjinal faydalar eşitleniyor ve hangisini satın alacağınız konusunda nötr kalıyorsunuz. Bu noktada da bir bu ürünü, bir de diğer ürünü satın almaya başlıyorsunuz.